Selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar 3 4 5 yayınlarının onlu AYT denemelerinin ikincisinin çözümünü yapacağız bugün bu videoda. Hem açıklamalar kısmında hangi sorunun kaçıncı dakikada olduğunu görebilirsin. Hem de o videoyu hani ilerletmek için sürüklediğin çubuk var ya, heh, işte orada hangi sorunun kaçıncı dakikada olduğunu görebilirsin. İstediğin sorunun çözümünü izlemek istiyorsan e, Tıklayıp Çünkü biraz bozuk oldu İzlemek istediğin sorunun Oradan linkine tıklayıp Direkt o soruya geçebilirsin İleri geri sardırıp soruyu aramana lüzum yok Evet Hazırsanız dilerseniz ilk sorumuzda Başlayalım arkadaşlarım Bir e, Temel kavram sorusu diyebiliriz aynen. Şimdi ABC Ardışık çift tam sayılar Çift unutmayın. Çiftler arasında ikişer fark var. AB'den bcden B'de, büyük. Şimdi demek ki bu bundan 2 fazla. Yani bcden C'den 2 fazla. A'da B'den 2 fazla olacak. B'den C'yi çıkarmış. Yani otomatikman burası kaç oluyor? 2 oluyor. Çarpı A'ya 10 eklemiş. Bu direkt böylece kalsın. A artı 10. Eşittir bakın. A'dan C'yi çıkarmış. Yani arkadaşlarım yine büyükten küçüğü çıkarmış. Ve arada 2-2 4 fark var. Yani burası 4 çarpı B. Şimdi bu bu şekilde oldu yani 2, eşit, 2 çarpı a artı 10 eşittir 4b oldu. Şuradaki b dediğimiz sayımız sevgili gençler aslına bakarsanız a'dan da 2 eksik biliyorsunuz ki. O halde gelin 2 çarpı a artı 10 diyelim eşittir 4 çarpı b gördüğüm yere a eksi 2 yapıştıralım ve daha sonrasında şunları da sadeleştirelim 2 olsun. Dağıtalım. A artı 10 eşittir. 2 içeri dağıtın. 2A 4 yapar. A'yı bu tarafa, eksi 4'ü bu tarafa atarsanız A kaç gelir arkadaşlarım? 14 gelecektir. Şimdi A artı B artı C sorulmuş. Bu 14 ise bu 12'dir. Bu da 10'dur. Bunların toplamı da 36 yapar arkadaşlarım. Doğal olarak cevabımız da Adana seçeneği olmuş olur. Devam edelim. ikinci sorumuzla. şimdi ikinci soru için biraz geri gidelim arkadaşlarım. Soruyu görelim. Bir kağıdın üzerine gerçel sayı doğrusu çizilip e, üzerinde A, B ve C sayıları işaretlenmiş. Başka bir kağıdın üzerine A, B, C sayıları ile ilgili eşitsizlikler yazılıp bu kağıdın üzerine şekilde gösterildiği gibi bantla da yapıştırılmış arkadaşlar. Şimdi buna göre sayı doğrusu üzerinde 3 tane bize sayı verilmiş. Bu sayıların bulunduğu noktalardan hangileri üste yapıştırılan kağıdın altında kalmıştır? Yani şu tarafta kalmıştır diye soruluyor arkadaşlar bu tarafta kalmıştır kırmızıyla gösterdiğim tarafta kalmıştır diye soruluyor şimdi öncelikle mutlak değer A mutlak değer B mutlak değer C sıralaması var büyükten küçüğe doğru bir de gençler A kere C küçüktür B kere C bağıntısı da söz konusu öncelikle A B'den B'de C'den daha solda olmasına rağmen A'nın mutlak değeri B'den bu da C'den daha büyükse Bizim aklımıza gelebilecek birkaç ihtimal var o ihtimalleri şuraya bir sıralayalım isterseniz bakın A burada B burada C de buradayken yine A burada B burada C de buradayken Ben diyorum ki bizim sıfır noktamız referans noktamız nerede olmalı bakın sıfır burada olabilir otomatikman mutlak değer A mutlak değer B mutlak değer C büyükten küçüğe doğru sıralaması gerçeklenir arkadaşlar Veyahut, veyahut sıfır B ile C arasında C'ye daha yakın bir yerde olabilir. Tamam. Sonuç olarak mutlak değer A şu kısım. Mutlak değer B bu kısım ve mutlak değer C de şurası olur. E doğal olarak bu eşitsizlik yine sağlanır. Bir de altta bir bilgi daha vermiş. Demiş ki A ile C'yi çarparsan bu B ile C'nin çarpımından daha küçük olacaktır denilmiş bize. Şimdi gençler bu kısımda bu kısımda A kere C B kere C e, küçüktür demiş ya bu bundan daha küçüktür şimdi zaten AB'den daha küçüktü biliyorsunuz AB'den daha küçüktü demek ki burada C'leri sadeleştirince işaret yön falan değiştirmiyormuş şimdi ben eşitsizliklerde her iki tarafı negatif sayılarla sadeleştirdiğim takdirde biliyorsunuz ki işaret küçükse büyük büyükse küçük oluyordu e burada herhangi bir yön değiştirme olayı olmadığından artık şunu söyleyebiliriz ki C pozitifmiş hala c pozitifse artık şu yukarıdaki yalan oldu. Aşağıdaki gibiymiş bizim sıralamamız sayı doğrusu üzerinde. Başka bir ihtimal var mı sıfırın olabileceği yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi demiş ki a eksi c ben a'dan c'yi çıkarırsam bakın a zaten negatifti c pozitifti daha şu tarafta bir sayı elde ederim a eksi c buradadır. A C buradaysa otomatikman arkadaşlarım şurada bir yerde olur ve tabii ki kağıdın altında kalmıştır. Yani birinci öncülümüz sağlar. C'den B'yi çıkar demiş. C'den B'yi yani büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarırsanız sonuç pozitif olacaktır. Ve doğal olarak sıfırın sağ tarafındadır. Ve ben sıfıra şurada bir yerde demiştim. Sıfırın sağ tarafındaysa buradaki C eksi B sayımız kağıdın altında kalmaz. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. A artı B demiş bakın ikisi de negatif. A ile B'yi toplarsanız, iki negatifi toplarsanız A'dan daha da küçük bir sayı elde edersiniz yine bu tarafta. Yani sol tarafta olduğu için de A artı B yine kağıdın altında kalmıştır deriz. Dolayısıyla üçüncü de sağlar diyeceğiz. Doğru cevabımız da 1-3 olacak. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. A, B ve CD iki basamaklı sayıların... A, B, C, D ile ifade edilen geometrik çarpım işleminde bir kare içerisinde A artı B adet yatay ve C artı D adet dikey çizgi çizilir. Kare içerisinde oluşan eş dikdörtgen sayısı geometrik çarpım işleminin sonucu verir. verir. Mesela 12 ve 13 sayılarını ele alalım. 12 ve 13 sayıları için 1 ile 2'yi topladığınız 3, 3 tane yatay çizdiniz arkadaşlarım. Yatay doğru. 1 ile 3'ü topladığınız 4, 4 tane de dikey doğru Çizdiniz ve bu doğruları Çizdikten sonra burada 5 çarpı 4'ten 20 tane Eş dikdörtgen Oluştuğu için e, Bu e, ifadenin değeri 20'dir diyoruz Anlaştık mı? E, pekala 35'e 18 eşittir 86'ya x eşitliğini Sağlayan iki basamaklı x sayısı aşağıdakilerden Hangisi olabilir diye sorulmuş Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsun güzel kardeşim 3 ile 5'i topladığınız rakamları toplamı 8 Yani 8 tane yatay çizeceğiz Onu çizmiyoruz tabii ki 1 ile 8'i topladınız, 9 tane de dikey çizeceksiniz Şimdi 8 yatay ve 9 dikey çizdiğiniz takdirde kaç tane dikdörtgen oluşur bunu bulacağız Önce şuraya bakalım 3 yatay ve 4 dikey çizdiğimizde Bakın 3'ün bir fazlası 4 4'ün bir fazlası 5 4 kere 5'ten 20 tane oluştu Bakın burada 4 tane dikey vardı ama 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen oluştu. 4, 3 tane yatay vardı fakat 1, 2, 3, 4 tane e, dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla bunun bir fazlası 9, bunun bir fazlası 10 olduğu için 9 kere 10'da 90 tane eş dikdörtgen oluşmuştur diyeceğiz. Yani buranın değeri 90 eşittir. 8 de 6'yı topladınız. 14, E bu 14'ü bir arttırıyorduk biz. Dolayısıyla 15 olacak çarpı. 15 ile neyi çarparsam 90 olur. Tabii ki 6'yı. Yani şuradaki x'in rakamlarının toplamının bakın rakamlarının toplamının bir fazlası 6'ymış. O zaman rakamları toplamı kaç olur? Tabii ki 5 olmalıymış. Rakamları toplamı 6, rakamları toplamı 3, 7, 8. Cevap neymiş? Rakamları toplamı 5 olan 41'miş diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 4. sorumla b0'dan farklı olmak üzere a artı b'nin karesi eşittir a eksi 2 b'nin karesi olduğuna göre a bölü b ile b bölü a'nın toplamı nedir diye sorulmuş. a artı b'nin karesini bir alalım isterseniz a kare artı 2 ab artı b kare diyeceğiz. Eşittir a eksi 2 b'nin karesi de a kare eksi 4 ab artı 4 b kare diyeceğiz. Şimdi her iki tarafta a karelerin olduğunu görüyorsunuz bunlar bir gitsin. 4 AB'yi bu tarafa attım. 6 AB'ye geldi. B kareyi karşı tarafa attım. 3 B kare geldi. Her iki tarafı 3'e böldüm. 2 AB eşittir. B kare gelmiş olduk Bunu da B çarpı B diye yazalım. B sıfırdan farklı olduğu için her iki tarafı B'ye bölebilirim. Böylelikle B eşittir ne olmuş oldu? 2 A. Yani ben B gördüğüm yere artık 2 A yazabilirim. A bölü 2 A artı 2 A bölü A diyeceğiz. Bakın şu kısım 1 bölü 2'dir. Yan tarafta 2'dir. 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı bana 5 bölü 2. Yani cevabı verir. O halde cevabım Bursa seçeneğinde verilmiştir diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum hazırsanız 5. soruya. 5. sorumuzda en kenarlı düzgün bir çokgenin içine yazılan x doğal sayısı için sonuç x sayısının n ile bölümünden kalan olmaktadır diyor. Mesela arkadaşlar 68'i bir üçgenin içerisine yazdığı için 68'in 3 ile bölümünden kalan 2'dir demiş ve üçgenin içerisindeki 68'in sonucu 2 olmuştur deniyor. Peki anladık olayı. O halde şuraya bakalım. A2 ve A7 iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bakın arkadaşlarım A'nın 5 ile bölümünden kalan çünkü 5 genin içerisine yazılmış. Kalan K ise A2 iki basamaklı sayısının dörde bölümünden kalan da K olmalıymış. Olduğuna göre A7 altıgenin genin yazılmış ifadesinin alabileceği yani a 72 basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan e, alabileceği değerleri bu kalanın alabileceği değerler kümesi hangisidir diye sormuş. Öncelikle, öncelikle arkadaşlar burada ben A'nın. A'nın bir rakam olması gerektiğini biliyorum. Çünkü A2 iki basamaklıydı. Rakam olduğu için de A'nın alabileceği değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunları birazcık yukarı taşıyalım. 8 ve arkadaşlarım 9 olabilir. Şimdi A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 10 tane değer alabilir dedik. Peki bu 10 değere karşılık A2 dediğimiz sayımız... Bunlar nedir arkadaşlar? A2 de 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 ve 92'dir. Anlaştık? Peki. Şimdi ben şunun 5'le bölümünden kalanı bulacağım. Bunların da 4'le bölümünden kalanı bulacağım ve kalanlar birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi 0 olamaz zaten çünkü 0-2 2 basamaklı bir sayı değil. Dolayısıyla bu gitti. 1'in 5'le bölümünden kalan 1'dir. 12'nin 4'le bölümünden kalan 0. eksi birbirinden farklı. O zaman bu da olmaz arkadaşlar. 2'nin 5'le bölümünden kalan 2. 22'nin 4'le bölümünden kalan 2. Demek ki A 2 olabilir. Bu cepte artık. 3'ün 5'le bölümünden kalan 3. 32'nin 4'le bölümünden kalan 0. Olmaz. 4'ün 5'le bölümünden kalan 4. 42'nin 4'te bölümünden kalan 2 yani bu da olmaz. 5'in 5'te bölümünden kalan 0, 52'nin sevgili gençler 4'te bölümünden kalan da 0 tam bölünür. Yani A 5 de olabilirmiş. 6'nın 5'te bölümünden kalan 1, 62'nin 4'te bölümünden kalan 2 olmaz. 7'nin 5'te bölümünden kalan 2, 72, 4'e tam bölünür yani kalan 0 olmaz. 8'in 5'te bölümünden kalan 3, 82'nin 4'te bölümünden kalan 2 olmaz ve 9'un 5'te bölümünden kalan 4 92'nin 4'te bölümünden kalan sevgili gençler 0 bu da olmaz. Yani anlanabileceği iki tane değer var. Birisi 2, birisi 5. Peki anlanabileceği iki tane değer verken, ben buradaki A72 basamaklı sayısını artık ya 27'dir diyeceğim ya da 57'dir diyeceğim. Ve gördüğünüz üzere burası da altıgen, altıgen olduğu için. Bunu 6'ya böleceğim. Bunu da 6'ya böleceğim. Ve kalanlarının kümesini bulacağım. 27'nin 6 ile bölümünden kalan biliyorsunuz ki 4 defa var. 4 kere 6 24 kalan 3. 57'nin 6 ile bölümünden kalan 9 defa var. 6 kere 9 54 kalan yine 3. Yani kalan sadece 3 olabiliyorsa o halde bunun da kümesi Edirne seçeneğinde verilmiş derim sevgili arkadaşım. Devam ediyorum 6. sorumla. CAB 3 basamaklı. AB iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere CAB 3 basamaklı sayısını AB 2 basamaklı sayısına böldüğünde 7 bölü 2 gibi bir sonuçla karşılaşıyor. Bu eşitliği sağlayan en büyük ABC 3 basamaklı sayısı için A artı B artı C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler buradaki CAB 3 basamaklı sayısını ben şu şekilde yazabilirim. Bakın C0 0 AB'nin toplamı Gördüğünüz üzere CAB 3 basamaklı sayısı yapar. Ki C00 dediğimiz 100 çarpı C'dir. de zaten AB 2 basamaklı sayısı. O zaman ben burayı bu şekilde yazayım. Bakın 100 tane C artı bir tane AB 2 basamaklı sayısının ben neye bölmüşüm? AB 2 basamaklı sayısına bölmüşüm ve sonuç 7 bölü 2 olmuş. O zaman gelin bir içler dışlar çarpımı alalım beraber. 200 çarpı C artı artı 2 tane AB 2 basamaklı sayısı 7 tane AB 2 basamaklı sayısına eşit Buradan bunu karşıya gönderirseniz 200C eşittir 5 çarpı AB yapar Her iki tarafı gelin bir de 5'e bölelim Böylelikle 40C eşittir AB 2 basamaklı sayısı olacaktır Şimdi C bir rakam Ben buradaki C rakamını 40 ile çarptığım takdirde iki basamaklı AB sayısını elde edeceğim Ki burada C ya 1 ya da 2 olabilir Çünkü 3 olduğu takdirde A, B, 2 basamaklı sayı olmaz çünkü 122 basamaklı sayı değildir. Demek ki C'nin alabileceği 2 farklı değer var. A yazdım, B yazdım, C yazdım, C'nin alabileceği değerlerden birisi 1, öteki de 2. Peki buna karşılık. C 1 olursa ab 2 basamaklı sayısı 40 olur yani A 4 ve B 0 olur. C eğer 2 ise 2 kere 40 80 yapar, A 8 olur, B yine 0 olur. A artı ve en büyük abc3 basamaklı sayısı burada 802'dir. Dolayısıyla rakamları toplama istenmiş bizden. Rakamlarını toplarsak cevap 10 yapacaktır. Yani doğru cevabımız denizli seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Ve devam ediyorum 7. soruyla. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gx ve fx ile gx'in çarpımı fonksiyonlarının grafikleri bize gösterilmiş. Pekala buna göre f3 eksi f1. F1 artı F-2, F-2 eksi F3 ifadelerinin işaretleri sırasıyla hangisinde doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle F3'ü ve F1'i nereden bulacağım? F'in grafiği verilmemişken en azından işaretlerini bulabilir miyim? Tabii ki bulabiliriz. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. 3 nerededir arkadaşlar? 3 buralarda bir yerde. Ve, ve normal şartlar altında G3'ü görüyorsunuz. G3 negatif arkadaşlar. Bakın G3 negatif Yazdım şöyle G3 negatif Şimdi bize bir de F3 lazımdı değil mi F3 çarpı G3'ün de F3 çarpı G3'ün de Burada anladığınız üzere negatif olduğunu Görüyorsunuz Peki negatifle neyi çarparsan Negatif olur Tabii ki pozitifi Yani F3 neymiş arkadaşlar Pozitif Ben F1'i çıkaracağım diyor F1'in işareti ne bir de onu bulalım Bakın bir burada bir yerde Ve kırmızı renkte gösterilen G'ydi G1 yukarıda yani G1 pozitif arkadaşlar. Şimdi gelin F1 çarpı G1'e bakalım biz. G1'in pozitif olduğunu bulduk. Şimdi F1 çarpı G1 ise sevgili gençler bakın o da bu tarafta yani negatif bölgede. Şimdi G1 pozitifken bunun sonucu negatif çıkıyorsa demek ki F1 ne olmak zorunda? Negatif. Yani burası da negatif. Artı eksi eksiden bunlar artı yapar ve burası pozitif olmak zorundadır deriz. Dolayısıyla F3 eksi F1'in işareti pozitif olacak. Yani denizli Edirne ve Ceyhan seçenekleri gitmiş oldu böylelikle. F1 artı F-2 de sevgili gençler F1 zaten negatifti. Gelin bir de F-2'yi bulalım. Eksi 2 biliyorsunuz ki şurada bir yerde. Ve eksi 2'nin G'deki değeri gördüğünüz üzere negatif. Şimdi F-2 çarpı G-2'ye bakalım. G-2 neydi? Negatifti. Ve F eksi 2 çarpı G eksi 2 gördüğünüz üzere pozitif arkadaşlar. Yani bunun sonucu pozitifmiş. O zaman F eksi 2 hali hazırda ne olur? Negatif olur ki ile eksinin çarpımı pozitif olsun. Demek ki burası da negatif. 2 negatifin toplamı negatiftir ki zaten 2 şıkta da bu verilmiş ama olsun. Uygulamak istedim ben. Ve daha sonrasında şu kısma bakalım. F eksi 2. F eksi 2 neydi? Negatifti. E, F 3 de pozitifti. Negatiften pozitifi çıkarırsanız tabii ki negatif olur. Dolayısıyla 3. negatif olacak. Pozitif, negatif, negatif cevabımızdı. Doğru cevap B seçeneğini verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Devam edelim. 8'de. Fx'i ve Gx'i vermiş bize. Fx eşittir Gx eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı. Fx artı 1 eşit sıfır denklemini sağlayan x değerleri toplamından kaç fazladır diye sormuş. Bakın. Şimdi Fx ile Gx'i birbirine eşit diyeceğim. X eksi 1 çarpı x artı 1 bu bize fx'i veriyordu eşittir gx neydi x eksi 1 çarpı x çarpı x artı 2 şimdi bunları birbirine eşitlediğimiz takdirde kökleri nasıl buluruz şöyle bulacağız dikkatli bir şekilde dinleyin alın arkadaşlarım şunların hepsini sağ tarafa toplayın böylelikle x eksi 1 parantezinde ikisinde de x eksi 1 olduğu için bakın şurada x kare artı 2x kalacak daha sonrasında şu x eksi 1 de bu tarafa x artı 1 de bu tarafa geçeceği için eksi x eksi 1 olacak Eşittir 0 diyeceğim. Çünkü sadece 0 kaldı sol tarafta. Pekala. x eksi 1 parantezinde x kare artı x eksi 1 dedim eşittir 0. Şimdi buradaki x değerlerinin toplamı istenmişti. Zaten şuradaki x, x değerinin toplamı belli 1. Çünkü yani x değeri belli 1 kökümüz. Buradakini de çarpanları ayırmanıza gerek yok. Kökler toplamını bulmanız yeterli. Köklerimizin toplamı eksi b bölü a ile bulunuyordu. Eksi 1 bölü 1'den kökler toplamımız burası 1 eksi 1 bir. ile de 1'i toplarsanız buranın komple kökler toplamı 0 olacaktır şimdi bakın bu x değerlerinin toplamı neymiş 0 biz bir de şuradaki fx artı 1 eşit 0 denkleminin kökler toplamını bulacağız fx'imiz buydu o zaman fx artı 1 ne olur arkadaşlar x artı 1 eksi 1 çarpı x artı 1 artı 1 olur bu da bize x çarpı x artı 2'yi verir eşittir 0 deriz. Bir kökümüz 0'dır diğer kökümüz eksi 2. Bunların da toplamı bize eksi 2 verecektir. Ve soruda demişti ki şu şundan kaç fazla? Tabii ki 2 fazla arkadaşlar cevabımız denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum bir diğer sorumla 9. sorum x artı x i'nin karesi hmm. öncelikle x parantezini alsam ben içeriği 1 artı i gelir ve bunun karesi alınmak istenmiş x'in karesi ayrı ayrı alabilirim çarpı 1 artı i'nin karesi derim ki x kare x karedir zaten 1 artı i'nin karesi de biliyorsunuz ki 2 i'ydi artı 1 artı i'nin karesi demiş yine 2 i eşittir 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'ydi biliyorsunuz pekala daha sonrasında derim ki şunu karşıya gönderirim. X kare çarpı 2i eşittir. Eksi 4i yapar. Her iki tarafı 2i'ye bölerseniz. X kare eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Bakın ne gelir? Eksi 2 gelir. X kare eksi 2. Hmm, demek ki karmaşık bir kök gelecek. Çünkü reel sayılarda karesi negatif olan bir sayı olamaz. X kare eksi 2 ise. Bakın X1 eşittir. Kök 2 i'dir. X2 de eksi kök 2 i'dir. X değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştu. Bakın kök 2i bizim seçeneklerimizde var zaten. Cevap edilmesi için olacakmış. Devam ediyorum. 10. sorumla. Aşağıda kapağının eğri olan kısmı parabol e, biçiminde olan ve yüksekliği 25 birim. Bakın şurası. Genişliği 12 birim olan bir termosun kapağı açık ve kapalı durumdayken yandan görünümü verilmiş. Şekil 1'de. Termosun kilit çengelinin Şu kilit çengelinin arkadaşları Kapak üzerinde bağlı olduğu nokta şurası C olmak üzere C'de AB'ye diktir diyor Bakın C'de AB'ye diktir demiş ee, Ve CD'nin 5 birim olduğunu söylemiş bize Aynı zamanda DB'de 10 birim Bakın şuraya kaç birim kalıyor AD'ye 2 birim kalıyor değil mi? Kapak şekil 2'deki gibi açıldığında Şu şekilde açıldığında ba üssü uzunluğu yer düzlemine paralel olduğuna göre kapağın tepe noktasının yani şuranın yer düzlemine uzaklığı yani h kaç birimdir diye sorulmuş şimdi öncelikle şu kısımda sevgili gençler ben burayı biraz yaklaştırmak istiyorum ki yaklaştırıp daha net bir şekilde görelim bakın gençler ben şu şekilde yukarı doğru uzatıp buraya y ekseni demek istiyorum şuraya da x demek istiyorum burası x olsun siz istediğiniz yere diyebilirsiniz tabii ki hiç fark etmez burası da orijinimiz tamam şimdi bakın şuranın tamamı 12 birimdi o halde şurası bana 10'u versin şurası da bana eksi 2'yi versin böylelikle şuradaki para bölümün bir kökü 10 olmuş oldu diğer kökü eksi 2 olmuş oldu ve sıfır içinde 5'ten geçiyor diyebiliriz artık yani o zaman para ben bir baş katsayı seçtim a çarpı bir köküm eksi 2 ise bir çarpanım x artı 2'dir. Diğer köküm 10 diğer çarpanım da x eksi 10'dur. Ve biliyorsunuz ki buradaki a'yı bulabilmek için x gördüğümüz yere 0'ı yazıp karşılığında 5'i istememiz gerekiyor. Yani 5 eşittir a çarpı 0 artı 2 2 0 eksi 10 eksi 10 yaptı. Böylelikle 5 eşittir eksi 20 a derseniz a eşittir eksi 5 bölü 20'den eksi 1 bölü 4'dir. 4 gelecektir. Yani benim parabolüm buradaki a'yı siliyorum. Çünkü a artık belli. Eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 çarpı x 8'i 10'muş. Bu cepte. Peki ben bu parabolüm tepe noktasının apsisinin neresi olduğunu biliyorum. Eksi 2 ile onu toplarım. 8. 2'ye bölerim. 4. Yani parabolümün tepe noktasının apsisi 4'müş Peki ordinatı nedir? Ordinat için Tabii ki apsisi yerine yazmamız lazım. Eksi 1 bölü 4 çarpı 4 artı 2 6 çarpı 4'ten 10 çıkardım eksi 6 eksiler gitti 36'yı 4'e böldüm kaç geldi 9 yani buranın yüksekliği kaçmış 9 Şimdi bakın şu kısmı şöyle düşünün bakalım buranın tamamı 25'ti e şurası da 9'du demek ki buraya ne kalıyor sevgili arkadaşlarım 25'ten 9'u çıkardım 16 Yani şunu şöyle getirdim şurası kaçmış arkadaşlar 16'ymış e şunun yüksekliği de zaten değişmeyecek 9'du 16'dan bir de 9'u çıkarın size zahmet cevap ne olur h eşittir 7 olur arkadaşlarım doğru cevabımız da bizim c seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler doğru yaptık mı 16'dan 9 çıktı 7 kaldı aynı evet böylelikle 10. sorumuzun çözümünü de yapmış olduk ve geçiyoruz 11. sorumuza px polinomunun qx eşittir x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 polinomuyla bölümünden kalan x çarpı x artı 2 olduğuna göre px polinomunun x çarpı x artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir diye sormuş. Şimdi buralarda ben hep öğrencilerime diyorum ki şöyle düşünün arkadaşlar. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Bir 35 sayısını düşünün. 35 sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? Tabii ki 11'dir değil mi? Şimdi ben 35'in 4'le bölümünden kalanı merak etmeyeceğim. Çünkü 35'in 4'le bölümünden kalan mesela e, kaç defa var? 8 32 çıkardım 3. Doğru mu? Kalan 3. Ama ben şunu söylüyorum. Ben 35'i 35'in 4'le bölümünden kalanını 35'i 4'e bölmeden de bulabilirim. Nasıl yani? 35'in 12 ile bölümünden kalanı biliyorum ya. 11'i 4'e bölerim. Daha basit. 2 defa var. 8 çıkar. Kalan bakın gene üç geldi. Yani kalanlar eş gelmek zorunda. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Aslında şu P(x) polinomu aslında burada bahsettiğimiz 35. Şu kısmın tamamı 12. Ve arkadaşlarım kalan da bu. Tamam? Şimdi bu aynı 35'in diyor şuna bölümünden kalanı kaçtır? Neden 12 ve 4 örneğini verdim ben? Çünkü 4, 12'nin bir böleni zaten yani aynen buradaki x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2'nin bir böleni x çarpı x artı 1 olduğu gibi. 12 ile 4 gibi. Anlaştık mı? E, o halde ben diyorum ki ben px polinomunu buna bölmem. Şunu şuna bölerim soru biter. Yani sevgili gençler dağıtın bunu. x kare artı 2 x'i adam demiş ki x kare artı x'e böl kardeşim demiş. E güzel bir defa var zaten x kare artı x yazdım çıkar kalan ne olur x olur. E kalanı sormuştu bize cevap Adana seçeneğinde verilmiştir derim. Reel sayı gibi düşünün yani sonuçta bu da bir bölme işlemi ne kadar polinom bile olsa. Gençler devam ediyorum 12. soruyla beğendiğim eşitsizlik sorularından bir tanesi. Aşağıdaki eşitsizlikte çember ve kare simgelerinin yerlerine birer sayma sayısı yazılacak x artı 2'nin mesela ikinci, üçüncü, dördüncü kuvveti gibi bir kuvvet bu x eksi 1'in beşinci kuvveti çarpı x eksi 4'ün kare kuvveti küçük veya eşit sıfır eşitsizlikteki e, çember ve kare simgelerinin yerine sırasıyla şu sayılarından hangileri yazılırsa eşitsizliği sağlayan tam sayıların e, sayısı tam sayıların sayısı sonlu adette olur demiş bize şimdi tek tek bunları deneyeceğiz yani bunun öyle kendimiz çözerim de öncülleri ona göre bulalım gibi bir kafası yok. Mecburen öncülleri yazacağız çünkü öncülleri bilmeden zaten hareket edemeyiz. 3 ve 4 olursa mesela burası 3, burası 4 olursa sevgili gençler, eksi 2, 1 ve 4 diye zaten bizim köklerimiz var. Bakın burada. Daha sonrasında kök tablosu oluşturacağız ve bu kök tablosu oluşturulurken de sevgili gençler dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. 4 olduğu için Şurada çift olduğu için çift katlı kökümüz vardır. Ve paydada olduğu için içleri boştur. X eksi 1, bir tek katlı bir köktür. Bir de X artı 2'nin küpü var. Eksi 2 tek katlı bir kök. Ne ile başlayacağım? Artı, artı, artı. Dolayısıyla ile başlıyorum. İşaret değiştirmeyeceğim. Artı, işaret değiştirdim. Eksi, işaret değiştirdim. Artı. Şimdi benim çözüm kümem burada. Sıfırdan küçük yerleri istediği için şurasıdır sevgili gençler. Ve eksi 2 ile 2 ile bir yarı açık aralığında sonlu adet tam sayı vardır. Dolayısıyla birinci öncül bu şarta uyum sağlar. Peki <gülüyor> o zaman geçelim ikinci öncüle. 3 ve 5 olursa yani burası 3 ve burası 5 olursa diyeceğiz. O zaman buradaki çift katlı kök muhabbeti olmaz değil mi? Yani tekrardan çizeyim size. 2, 1 ve 4'ü çizdik. Daha sonrasında şöyle bir tablo oluşturalım. Bu tabloda sevgili gençler az önce 4 çift katlı olmuştu. Ama şimdi burası tek olduğu için tek katlı olacak. İçi boş, içi boş, içi dolu diyeceğiz yine. Ne ile başlayacağım? Artı, eksi, artı, eksi dedim. Ve benim çözüm kümem şurası ve şurası oldu. Şimdi 1 ile 4 açık aralığında sonlu adette x vardır. Fakat eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar sonsuz tane x tam sayısı var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. İkinci öncündeki 3 ve 5 sağlamayacaktır. Bir de 4 ve 6'ya bakacağız. Yani burası 4 olursa, burası 6 olursa işler nasıl değişir? Bunu inceleyelim. Bakın burası 4, burası 6 bu sefer. Ee, bu sefer eksi 2 çift katlı olur. 1 tek katlı ve 4 yine çift katlı olacaktır. Ve daha sonrasında tablomuzu çizelim. Şimdi bu tabloyu çizerken dikkat edin şu tek katlı çift katlı muhabbetinde 4 Çift katlı olur dedik 1 tek katlı ve Eksi 2 çift katlı olur dedik Kuvvetlerinden kaynaklı Ve ne ile başlayacağım Artıyla. İşaret işaret değiştirmiyorum Artı değişti eksi Değişmedi eksi Şimdi arkadaşlar negatif yerleri istemişti Burası ve burası Burada da yine sonsuz tane eksi tam sayısı olduğu için Eksi sonsuzdan geliyor çünkü Demek ki bu da olmaz Cevabımız ne olacakmış Yalnız 1 olacakmış sevgili arkadaşlar Dolayısıyla cevap Adana seçeneğinde verilmiştir. Diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Diyelim ve geçelim bir diğer sorumuza. 13. sorumuz. fx eşittir. Logaritma x tabanında x artı 2 olduğuna göre f2 ile f4'ün çarpımının sonucu nedir diye sormuş. Gayet basit bir logaritma sorusu. Öncelikle f2'yi bulalım. f2 logaritma x gördüğümüz yere bakın. 2 yazacağız. 2 tabanında 2 artı 2 4 yapar. Bununla f4'ü çarp demiş. Yani logaritma 4 tabanında 6'yı çarp demiş bize. Ee, bir, iki logaritmanın birinin tabanıyla ötekinin içi birbirine eşitse bunlar birbirini yer bitirir. Logaritma 2 tabanında 6 da bizim sonucumuz olur diyoruz. Peki şıklarda logaritma 2 tabanında 6 yoksa onu sen logaritma kitabanında tabanında 2 artı logaritma kitabanında tabanında 3 biçimde yazabilirsin. Çünkü tabanları aynı olan logaritmalar toplanıyorsa içleri çarpılarak yazılıyordu. Yani bunların çarpımı 6 olduğu için. Şurası arkadaşlarım 1. Burası da zaten logaritma 2 tabanında 3 olduğundan doğru cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur diyeceğiz. Devam ediyorum 14. soruyla. Bir ilaç firması. X gram kütleye sahip ürettiği ilaç ağrı kesici ise içerisine logaritma X tabanında 2 mg etken madde. Antibiyotik ise içerisine logaritma X tabanında 4 mg etken madde koymakta. Bir doktor Hastalarından birine kullanması için ilaç firmasının ürettiği her birinin kütlesi eşit olan bakın her birinin kütlesi eşit her birine x gram diyebiliriz 18 adet ağrı kesici 15 adet antibiyotik vermiş ve hasta tüm ilaçları da kullanmış aynı zamanda 18 ve 15 tane unutmayın. Hasta doktorun verdiği tüm ilaçları tükettiğinde toplam 24 mg etken madde kullandığına göre hastanın, hastanın kullandığı ilaçların toplam kütlesi kaç gramdır? Bakın ağrı kesicinin her birine bu kadar etken madde kullandığı için 18 çarpı logaritma x tabanında 2 diyeceğim. Bu kadar etken madde var toplam. Antibiyotiklerin hepsine de logaritma x tabanında 4 kadar kullandığı için diyorum ki 15 tane antibiyotik vermişti. 15 çarpı logaritma x tabanında 4 diyeceğim. Ve bunların da toplamı kaç yapıyormuş? 24'ün ta kendisi. Bakın şimdi burası 18 çarpı logaritma x tabanında 2 eyvallah. Artı bakın şu 4'ü buradan silip ben bunu 2'nin karesi diye yazarsam ve şuradaki 2'yi de alıp şunun yanına atarsam 2 kere B 15 30 yapar. Çarpı logaritma x tabanında 2 derim eşittir 24 olur. Bir de şuraya bakın. 18 tane logaritma x tabanında 2 ve 30 tane logaritma x tabanında 2. E ben bunları toplarsam 48 çarpı logaritma x tabanında 2 yapar ve bu da 24'ün ta kendisi. Her iki tarafı 48'e bölerseniz ise dedim logaritma x tabanında 2 1 bölü 2'nin yani 24 bölü 48'den 1 bölü 2'nin ta kendisi olur. Ve unutmayın x üzeri 1/2 daima logaritmanın içine eşittir. x üzeri 1/2 demek ki de kök x'tir. Eşittir 2 ise x buradan tabii ki kaçtır? 4'tür. Şimdi demiş ki bize top ilaçların toplam kütlesi. E arkadaşlar ben her bir ilacın x gram olduğunu biliyordum. E, ve ve kaç tane ağrı kesici? 18 tane. Kaç tane antibiyotik? 15 tane ve toplamda 33 tane ilacımız var ve her biri 4 gram. Hepsi eşit kütleliydi unutmayın. O zaman 33 kere 4 bana cevabı verecektir. Cevabım 132 olur sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorumuz da 15. soru. Aşağıda gösterilen soru çözüm videosunun altındaki butonlarda her bir sorunun çözümünün video içinde başladığı zaman yazmaktadır. Bir butona dokunulduğunda video bu buton üzerinde yazan zamanla itibaren başlatılmaktadır. İntegral 6 adet soru çözüm izliyormuş arkadaşımız. Köşede de hocamız var. Aynı şu an beni köşede gördüğünüz gibi. Videonun toplam süresi 10 dakika olup tüm video boyunca soru çözümleri aralıksız şekilde yapılmıştır arkadaşlar. Seher'in butonlara tıklayarak seçtiği 3 sorunun çözümünü başından sonuna kadar izlediği bilindiğine göre Seher'in tüm videonun yarısını izlemiş olma olasılığı nedir diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. 3 tane soru seçecek ve bu seçtiği soruları başından sonuna kadar aralıksız izleyecek ve 3 tanesini izlediği zaman, herhangi üç tanesini izlediği zaman videonun yarısını izlemiş olma olasılığı soruluyor bize. Şimdi öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi birinci soru 0.00'dan 1.30'a kadar yani birinci sorumuz 1.5 dakika. Daha sonrasında 1.30'dan 3.30'a ikinci sorumuz 2 dakika. 3.30'dan 4.30'a üçüncü sorumuz 1 dakika. Dördüncü sorumuz 4.30'dan 6'ya kadar yani 1.5 dakika. 6'dan 8'e kadar 2 dakika, 8'den videonun tamamı 10 dakika olduğu için burası da 2 dakika olacak. Peki, şimdi arkadaşlar biz toplamda 10 dakikalık bir videonun içerisinden 5 dakikalık 3 tane bölüm arıyoruz aslına bakarsanız. Peki ben bu 5 dakikayı nasıl seçebilirim, nasıl yazabilirim? 2 dakikalık, 2 dakikalık ve 1 dakikalık izleyebilirim toplamda 5 olsun diye. 1,5 dakika, 1,5 dakika ne yaptı? 3 dakika. Bir de bunun yanına 2 dakika monte ederim. 3 tane soru 5 dakika olur. Başka var mı arkadaşlar? Bakalım. Ee, başka yok. Aynen. Şimdi o halde ben diyorum ki bu 3 tanesini ve bu 3 tanesini nasıl seçer? Öncelikle 2'şer dakikalık yani 2 dakikalık 2 tane soru seçeceğiz. Kaç tanesinin arasından? 3 tanesinin arasından. 3'ün ikilisi biçiminde seçilir. Çarpı Şimdi ikilikleri seçtim bir tane de bir dakikalık seçeceğim. Bir dakikalık bir tane var zaten birin birlisi. Üçün ikilisi çarpı birin birlisi üç yapar arkadaşlar. Üç farklı durum burada söz konusu. Daha sonrasında birer buçuk dakikalık iki tane seçeceğim ki zaten bir buçuk dakikalık iki tane videomuz var. 2'nin ikilisi dedim. ikisini seçtim. Çarpı 2 dakikalık bir tane seçeceğim. 2 dakikalık 3 tane vardı. 3 tanesinden herhangi bir tanesi 3'ün birisi dedim. 2'nin ikilisi 1, bir, 3'ün birisi 3. Çarptım kaç geldi? 3 tane de burada seçeneğim var. 3 burada üç burada toplam 6 tane seçenek var. 6 bölü. Arkadaşlarım Seher kızımız 6 tane sorudan herhangi 3 tanesini seçmişti. Yani 20 seçeneği mevcut. Bölü 20 derim ben ve 6 bölü 20 de bize 3 bölü 10'u verecektir. 3 10 da zaten bizim cevabımız olacak. Sevgili gençler cevap Edirne seçeneğiydi. Geçiyorum bir diğer sayfama 16. sorundayım. Herhangi iki ürünün yanında o üründen kaç adet alındığı ve o ürün için ödenecek toplam fiyat yazılı olan alışveriş fişinin üzerindeki sayılardan bazıları şekilde gösterildiği gibi kasa hatası sebebiyle okunamamaktadır. Peki yaz market ürün sakız, dondurma, şeker, çikolata, cips adet kaçar tane oldu ve fiyatlarının da toplam fiyatları da gösterilmiş toplam tutar da yine gözükmemiş kasa hatasından kaynaklı. Peki Fişin adet kısmında yazan sayılar yukarıdan aşağı doğru terimleri artan bir aritmetik dizinin fiyat kısmında yazan sayılarsa yukarıdan aşağı doğru geometrik bir dizinin ardışık 5 terimidir. Hatırladığım soruyu çok güzel bir soru. Aritmetik dizinin ortak farkıyla geometrik dizinin ortak çarpanı eşit olduğuna göre fişte yazan ürünlerin her birinden birer tane alan bir müşteri toplam kaç lira ödeme yapmalı? Şimdi birer tane alırsak ne kadar ödeme yaparız onu, onu soruyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar 3 ile R'nin karesini çarptığımız zaman bakın burası geometrik bir dizeydi. Burası aritmetik bir dizeydi unutmayalım. Peki 3 ile R kareyi çarptığımız zaman R ile çarptım burayı R ile çarptım burayı elde ederim. 3 neyi elde ediyormuş? O zaman R kare nedir? Tabii ki nedir? Peki R nedir? Köken. Şimdi bunun ortak çarpanı da, bunun ortak farkı birbirine eşitmiş. O zaman buranın aritmetik fark yani ortak farkı da yine kök n olmak zorunda. O halde sevgili arkadaşlarım. Ben buradaki n sayısına 1 2 3 tane 3 tane r eklersem 10 elde edecekmişim. Yani n'e 3 tane köken eklediğim zaman 10 yapacakmış. Bunu ikinci dereceden denklem gibi yani N'ye T kare deyip tek kare artı 3 T eşittir 10 diyerekten çözebilirsin ama N zaten burada net görünüyor 4 olacak 4 artı 3 kere 2 6 eşittir 10 N 4'müş arkadaşlarım şimdi N 4 ise ben bunların her birinin fiyatlarını tek tek yazarım hiç üşenmeden bak şimdi N 4 ya R kaç oluyor arkadaşlarım? kök N'den 2 oluyor bak, kök N'den 2 oluyor o halde 3 ile 2'yi çarptım 6 6 ile Bakın zaten 4 kere 3 12 yapıyor ama yine de 6'yı 2 ile çarparsan yine 12 geliyor. 12'yi 2 ile çarptım 24, 24'ü 2 ile çarptım 48. Sonra buraya geçtim. Bakın bizim R'miz, aritmetik dizideki R'miz 2 idi unutmayın. Demek ki bu 8 lira, bu pardon 8 tane, 6 tane, 4 tane ve 2 tane. Şimdi her birinden birer tane alacaktık ya unutmayın. Sakızın ikisi 3 liraysa bir tanesi 1,5 liradır. Devam. Dondurmanın 4 tanesi 6 liraysa bir tanesi 1,5 liradır. Devam. Şekerin 6 tanesi 12 liraysa bir tanesi 2 liradır. Çikolatanın 8 tanesi 24 liraysa bir tanesi 3 lira. Ve cipsin 10 tanesi 48 liraysa bir tanesi 4,8 liradır. İşte bunların toplamı soruluyor bize. Toplayalım. 1,5, 1,5 3 yapar. 3 daha 6, 2 daha 8. 8 8'e 4 lira 80 kuruş eklersek 12 lira 80 kuruş yapar. Ve bu dağı. Bakıyoruz Edirne seçeneğimizde Zaten mevcut gençler Devam ediyorum Altta sorumuz yok Sağ üst tarafta yine bir dizi sorusuyla Sabit olmayan Geometrik bir AN dizisi için Bakın geometrik olduğunu belirtmiş bize a 4'ten A1'i çıkarırsan Ve a 3'ten A2'yi çıkarıp Bunları birbirine oranladığın takdirde Eksi 1 ile karşılaşıyorsun Buna göre şu ifadenin değeri Kaçtır diye sorulmuş gençler şimdi şurada bir şunu şu tarafa doğru çarpım olarak atarsak a4 a1 eşittir a2 a3 yapacaktır eksi a3 bu tarafa eksi a1'i bu tarafa gönderirseniz a3 ile a4'ün toplamı eşittir a1 ile a2'nin toplamı dersiniz şimdi şurası bir karışmasın Bunlar bir silelim öncelikle sevgili arkadaşlarım Bunların bir geometrik dizi olduğunu unutmayın. Ben şurada elde ettiğim eşitliği şuraya alayım. Aldıktan sonra da hepsini A1 cinsinden yazalım hadi. A1 çarpı R kare A3'tür. A1 çarpı R küp A4'tür. A1 A1'dir zaten. a 2 de A1 çarpı R'dir. Şimdi eşitliğin her iki tarafını A1'e bölebilirsiniz. A1'e bölebilirsiniz. A1'e bölerseniz elinizde A1 kalmaz. R kare artır R küp eşittir 1 artı r kalır burayı da re kare alın ne kalır 1 artı r eşittir 1 artı r olur şimdi öncelikle e, bunlar birbirine eşitse bunu şöyle de yapabilirsiniz kök kaybı olmasın diye 1 artı r parantezin alırsınız burada re kare kalır bunu bu tarafa attığınız için eksi 1 gelir eşittir 0 dersiniz şimdi bakın r burada ya eksi 1'dir Burada da R ya 1 ya da R artı 1. Şimdi 1 olduğunu zaten görmüştük şurada. Bir de artı 1 olma ihtimali var. Ama ben diyorum ki şunu iddia ediyorum. R 1 olamaz. Niye? Çünkü arkadaşlar sabit olmayan demiş. R 1 olursa dizi sabit olur. Demek ki R 1 değil neymiş? Eksi 1'miş. Şimdi R 1 ise artık işimiz kolay. şunu yapacağız gençler. A4'ü A1'e böleceğiz ya. E şimdi A4 dediğimiz şey A1 çarpı R küptü. Bunu ben A1'e böleceğim. A3 dediğim şey de A3 dediğim şeyde A1 çarpı R kare bölü A1 çarpı R'dir. Bu da A2 idi. A1'ler yine gitti. Hiçbir şey alamadım. Burası neymiş? R'nin küpü. Burası nedir? R'dir. R eksi 1'di. Eksi 1'in küpü eksi 1. Artı R yine eksi 1'di. Toplarsanız eksi 2 gelir. Bu da bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğiymiş sevgili gençler. Devam. 18. soru. Güzel de bir soru. E, hatta bu sınavda en beğendiğim soru budur diyebilirim. O kadar da iddialı yani. Aşağıda ven gösteriminde. Siyah renkli okların hepsi. Ve 1'den 5'e kadar numaralandırılmış kırmızı renkli oklardan bakın altı çizilmiş 2 tanesi A kümesinden B kümesine tanımlı F fonksiyonunun eleman eşleşmelerini göstermektedir deniliyor. Pekala şimdi burada 7 kaça gitmiş 3'e gitmiş daha sonrasında 2 1'e gitmiş ve 3 3'te 2'ye gitmiş doğru mu? Kırmızılardan da arkadaşlarım kırmızılardan da 4'ün 3'e gittiği var. 4'ün 4'e gittiği var. Daha sonrasında 5'in 5'in 4'e gittiği var. 5'in 5'e gittiği ve 5'in 6'ya gittiği var. Bunun numarası 1, burası 2, burası 3, burası 4 ve bu da 5. Böyle olması daha düzenli ve tertipli olmasını sağladı. Devam okuyalım sorumuzu. F fonksiyonu için. İki tane bize P ve Q önermeleri verilmiş. Ve şu önerme yanlışmış arkadaşlar. Şimdi bir de onu tartışalım sizle. P ya da, ya da bağlıca unutmayın. Genelde ise sorulur ama burada ya da kullanılmış. P ise Q'nun değili. Evet. bunun ne olduğu söylenmiş yanlış. Şimdi burada iki ihtimal söz konusu. Mesela P önermesi için P ya 1'dir ya 0'dır. Şimdi varsayalım ki P 1 olsun. 1 ya da Şimdi ya danın sonucunun 0 çıkması için ikisinin iki bileşeninin birbiriyle aynı olması lazım. Yani buranın da 1 olması lazım. P 1'di. 1 ise dedim. 1 ise Q'nun değili. Şimdi şuranın ne olması gerekiyor dedim? 1 olması gerekiyor. Q'nun değili 0 olursa 0 olur. Ama Q'nun değili 1 olursa 1 olur. Yani sevgili gençler Q'nun değili neymiş? 1. O halde Q nedir arkadaşlar? 0'dır. Yani P1 iken bu sıfır oluyormuş ama P'nin sıfır olma gibi bir durumu da var. Yani onu da düşünmemiz gerekiyor. Hadi gelin bir de ona bakalım. P sıfırsa sıfır ya da P sıfırdı ya sıfır ise Q'nun değili denktir sıfır olması gerekiyor. Şimdi sıfır ya da bağlacı var sonucu sıfır çıkması için buranın sıfır olması lazım ama ise bağlacında 0 ise dedikten sonra gerisini düşünmene gerek yok cevap 1'dir. Hatırlayın ise bağlacının sonucu sadece 1 ise 0, 0 oluyordu. Diğer tüm durumlar 1'di. Yani burası her halükarda 1 ve da sonucu 0 çıkamaz. Yani 1 çıkar bu durumda. Yani P0 olamıyor. Oha, o halde otomatikman P1, da 0'mış. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa bundan sonrası da en az bunun kadar meşakkatli ama güzel. Bolca kazanım var sorunun içerisinde. Önce bu önermenin doğru olduğunu biliyorduk. Burada demiş ki bize önermesi yanlış olduğuna göre 1'den 5'e kadar numaralandırılmış oklardan hangi ikisi f fonksiyonuna aittir? Tabii bir de şurada şunu unutmayalım. 2 tanesi A kümesinden B kümesine, kırmızılardan 2 tanesi A'dan B'ye. Tamam mı? Şimdi birinci öncülümüzde birinci önermemiz doğruydu. Diyor ki f fonksiyonu birebirdir. He. Yani 7 3'e gitmiş, 2 1'e gitmiş, 3 2'ye gitmiş. Bu 3, 1, 2'ye başkası gidemez. Yani mesela 4, 3'e gidemez. 1 gitti. Çünkü 3 var. Tamam. 3'e gideni sildi. 1 ve 2'ye giden başka yok. Tamam eyvallah. Şu an 1'e 1 bir olabilir. 1'e 1 bir olabilmesi için de hangilerini kullanabilirim? Örnek veriyorum. 2, 3, 4, 5'ten 2, 3, 5'i kullanabilirim. 1'e 1 bir olsun. Ya da sevgili gençler 2, 4, 5'i kullanabilirim. Çünkü... 3 ile 4'ü aynı anda kullanamam 5 hem 4'e hem 5'e gitmiş olur Hatta ve hatta 3 4 5'i aynı anda kullanamam Onu da söyleyelim 3 4 5'i aynı anda kullanamayız Peki o bir dursun yazmayalım İkinci önermemize geçelim e, Diyor ki A kümesinden seçilen öyle bir x elemanı için Öyle bir x elemanı var ki Fx x'den büyüktür diyor Demek ki öyle bir eleman yok Yani bütün görüntüler e, x'lerden Büyük değil, büyük olmayan nedir? Büyük olmayan küçüktür veyahut eşittir. Bunu da sakın unutmayın. Büyük olmayan küçük veya eşittir. O halde sevgili gençler, görüntümüz x'lerden küçük veya eşit olacak. Bakın, şunu seçebilirim. Eşitlik var, değil mi? Eşitlik var. Şimdi ben 2'yi seçersem, 3'ü seçemem. Niye seçemem? Çünkü sevgili gençler, 4, 4'e götürdük ya zaten. 5 4'e e gidemez. O zaman da birebirliği bozarız. Şimdi bakın 2 numaralı fonksiyonu seçtim. O halde 3'ü seçemem dedim. Tamam. Ee, 4'ü seçebilirim. 5, 5'e gitmiş olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani 4 numarayı seçebilirim. 5, 5'e gitmiştir. Bunu seçtiysem eğer bu sefer de bunu seçemem. Hem e, 5'in gittiği yerden kaynaklı hem de bu 5'ten küçük veya eşit değil. Yani bunu otomatikman hiçbir türlü seçemem. Tamam daha sonrasında 2 ve 4'ü seçtik ya Başka düşünelim başka bir şey seçebilir miyim Mesela 3 ile 4'ü seçebilir miyim Hayır 5 hem 4'e hem 5'e gitmiş olur Fonksiyon olmaz 2 3'ü seçebilir miyim Hayır seçemiyordum o zaman da birebir olmuyordu O zaman tek bir şansımız var 2 ile 4'ü seçmek kırmızılardan ancak bu şekilde bu şartlara uygun bir fonksiyon olur. 2 ile 4 de zaten Edirne seçeneğinde bize verilmiş sevgili gençler. Gerçekten tatlı ve hoş bir mantık sorusuydu. Sınavda biliyorsunuz ki bu sene Milli Savunma Üniversitesi'nde 2 tane mantık sorusu soruldu. Birisi yine gelmişin dışında. Diğeri kolay sadece sözel bir soruydu. Sözel soruyu e, sözel olarak düşünüp Aa çok basitmiş deyip yapamayan öğrenciler Tonga'ya düştüler Diğeri de zaten alışıla gelmişin dışında soru olduğu için Öğrenciler Tonga'ya düştü Küme sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam ee, Burada da sevgili gençler yine bakın fonksiyon konusunu mantıkla harmanlamışlar Ve çok güzel bir soru olmuş diyebilirim Geçtim 19'a K gerçel bir sayı ve fx ikinci dereceden polinom fx ikinci dereceden tamam Şimdi 2'ye bakıyorsunuz x2'ye gidiyor 2'yi payda da yerine yazdığınız 4-2-2'den payda 0 gelmesine rağmen sonuç 6 çıkmış Demek ki burada tanımsızlık yok Ne var? Belirsizlik var Belirsizlik olabilmesi için 0 bölü 0 gerekiyor bize O halde 2'yi yukarıda yerine yazdığımız takdirde f2'ne geliyormuş 0 bu cepte Eksi 1'i payda da yerine yazdım. 1 4 artı 3'ten yine payda 0 geldi. Fakat K gibi K bir real sayı çıkmış sonuç. Demek ki burada da aynı muhabbet. Eksi 1'i yukarı yazıyorsunuz. F 1. Ne oluyor arkadaşlarım? 0 oluyor. Peki. İkinci derecedendi zaten. E, teşekkür ediyoruz soruya. Çünkü iki kökü de verdi bize. 2 kökü de verdi bize. Peki. Peki. Bir köküm iki ise bir çarpanım oit pardon bir köküm iki ise bir çarpanım x eksi 2'dir. Bir köküm eksi bir ise diğer çarpanım x artı birdir. Fakat baş katsayı hala elimde yok. fx eşittir dedik. Peki fx bu. O zaman şurada fx gördüğüm yere bunu yazsam yani a çarpı x eksi 2 bölü x artı 1 yazsam çarpı x artı 1. Aşağıda da bakın x kare eksi x eksi 2 diyor ya. Bunun da çarpanları x eksi 2 ile x artı birdir zaten. E şimdi düşünüyorsunuz çat çat çat çat hepsi gidiyor. E 6 ise, demek ki A kaçmış? A gerçekten 6'ymış. E güzel. Fx ortaya çıktı. 6 çarpı x 2 ve çarpı x artı 1 dedim. Bölü şimdi burada yerine yazıyorum. X kare artı 4 x artı 3 de biliyorsunuz ki x artı 1 ile x artı 2'nin e, 3'ün çarpımıdır. Aynen pekala. Şunlar bu sefer gider ve eksi 1'i yerine yazalım. 6 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 3 yapar. Alt tarafta da eksi 1 3 daha 2 yapar. Eksi 18 bölü 2 de 9'u verir bize. Böylelikle doğru cevabımız Adana seçeneğindedir deriz gönül rahatlığıyla. Gençler 19'u da çözmüş bulunuyoruz. Geçtik 20'ye. Y eşit parçalı fonksiyonu bu şekildedir. Bu fonksiyonun tüm reel sayılarda sürekli olabilmesi için a'nın olabileceği değerler toplamı bakın lst demiştik her zaman diyorum bir fonksiyon e, türevli ise süreklidir o noktada sürekli ise limiti vardır bakın sürekli ise limiti vardır limit yoksa süreksiz o noktada süreksiz ise kesinlikle türevi yoktur aynı noktada diyeceğiz bizim işimizi gören şurası sürekli demiş demek ki ben limit arayacağım e, limit arıyorsak nerede arayacağız tabii ki kritik noktada biri burada yerine yazacaksınız 2 eksi a'nın karesi diyeceksiniz Eşittir. 1'i bir de burada yerine yazacaksınız. 1 artı a bölü 2 diyeceğiz. Şimdi 2 eksi a'nın karesini bir açalım. 4 4 a artı a'nın karesi eşittir. 1 artı a bölü 2 dedik. 2'yi bu tarafa attım. 8 8 a artı 2 a kare eşittir a artı 1 dedim. Hepsini sol tarafa topluyorum. Şimdi düzenleyerek 2 a kareye. Bakın eksi 8a'nın yanına eksi a'yı getirdim. Eksi 9a oldu. Ve artı 1'i de 8'in yanına gönderdim. Eksi 1 olarak. Artı 7 oldu. Eşittir 0 dedim. Ben bu kısmı 2a'ya a diye açarsam. Burayı da sevgili gençler bakın. Eksi 7'ye eksi 1 yazalım. Şöyle çarptığınız zaman. Eksi 2a, eksi 7a da eksi 9a yapar. Demek ki a ya 7 bölü 2 olacak ya da a 1 olacak pekala anılabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu 7 bölü 2 ile 1'in toplamı 9 bölü 2 yapar ki şunu da fark ettik sizde hemen söylemişsinizdir zaten kusura bakmayın hocam şunu bulduktan sonra zaten kökler toplamından geliyordu evet geliyordu eksi b bölü a yaparsanız yine 9 bölü 2'yi bulabilirsiniz sevgili gençler kusuruma bakmayın birazcık 10-15 saniye uzattık sorunun çözümünü geçtim arkadaşlarım 21. soruma a b, c, d gerçel sayıları f x eşittir a x artı b ve g Cx c x artı d şeklinde tanımlı f ve g polinom fonksiyonlarının bölüm fonksiyonu olan h eşittir f bölü g g burada sıfırdan farklı bunun türevini şu şekilde kısa bir formülle özetlemiş normal şartlar altında bölümün türevi uygulayarak da aynı şeyleri elde edebilirsiniz a kere d eksi b kere c bölü g kare formülüyle formülü kullanılarak hesaplanır n sayma sayısı olmak üzere yukarıda verilen formülü kullanarak 4x8n bölü nx artı n fonksiyonunun türevini almak isteyen gibi Formülde verilen a, b, c, d sayılarını belirledikten sonra bakın a şu b bu yani eksen c bu d bu <gülüyor> formülü yanlış hatırlıyor a, d, bc yerine cd d, ba bölü g kare yazıyor. H fonksiyonuna bunu hesaplamış türev bu demiş ve bu H fonksiyonuna x eşittir bir absisti noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini de gitmiş 1 bölü 2 bulmuş. Güzel helal olsun. h n kaçtır? Önce n'i bulacağız sonra h fonksiyonunda hem n'i yerine yazacağız hem de x gördüğümüz yere n yazacağız. Çok güzel. Yani sevgili gençler h n dediğimiz şey şudur. 4 kere n'den n çıktı 3 n bölü n kere n n kare artı n. İşte bizden bu isteniyor. N'yi bulduktan sonra artık şurada sadece yerine yazabiliriz. Pekala. Ama N'yi bu bulalım. Şimdi C dediğimiz burada N idi. D dediğimiz de ne? Eksi. B dediğimiz şey eksi N. A dediğimiz şey de 4. Yani burası N kare artı 4 N. Bölü GX'in karesi yani NX artı N'in karesi. Ben bunu N parantezine alırsam X artı 1 gelir. Bunun karesini alırsanız n kare parantezinde x artı 1'in karesi gelir arkadaşlar. Güzel. Ve gitmiş bu türev ya. x eşittir 1 apsis noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimini ben nasıl bulurum? x gördüğüm yere 1 yazarım. Şimdi yazalım. Üst taraf yine n kare artı 4 x yok. bölü Alt tarafta n kare çarpı 1 artı 1. 2, 2'nin karesi 4. Yani 4n kare diyebilirim ben buraya. Direkt 4n kare yazalım. Ve bu da arkadaşlarım kaçmış? 1 2'ymiş. İçler dışlar işimizi görür. 2n kare artı 8n eşittir 4n kare dedim. Daha sonrasında 2n kare eksi 8n eşittir 0'dır dedim. 2n parantezinde n eksi 4 eşittir 0 gelir. n burada ya 0'dır ya da 4'tür. Şimdi n 0 olmaz diyeceğim. Niye? Çünkü n 0 olursa payda 0 olur. Bunu istemeyiz. Demek ki n kaçmış? 4 arkadaşlar. Ben ne istiyordum? Şurada yerine yazacaktım. 3 kere 4 12. 4'ün karesi 16 4 daha 20. 12 bölü 20 de 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Cevap neymiş? 3 bölü 5 arkadaşlarım. Yani cevabımız denizi seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Gönül rahatlığı da. Ve devam ediyorum. 22. sorumla. Güzel bir soru. 22. soru. Güzel ama hani dediğim gibi mesela üstteki soru kadar uğraştırıcı mı? Hayır. Biraz daha basit arada böyle basit sorularda da çözmek lazım. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. fx eşittir ax kare artı bx artı bir eğrisine x eşittir bir absisli noktada teğet olan doğruyla fx eşittir bx kare artı ax artı bir eğrisine x eşittir eksi bir absisli noktada teğet olan doğrunun ortak noktası yoktur. Şimdi iki doğrunun ortak noktası yoksa bunların eğimleri birbirine eşit olmalı ki paralel olsunlar. Değil mi? Çünkü paralel doğruların eğimleri birbirine eşit olduğu gibi bunlar sonsuzda hiçbir yerde kesişmezler arkadaşlar. Kesişemezler çünkü paraleller. Tamam. Şimdi o halde ben diyorum ki bunun bir absisi noktasındaki t'nin ile bunun eksi bir absisi noktasındaki teğetin eğimiyle eşit olması lazım. Soru bitti zaten. Al bunun türevini 2ax artı b al bunun türevini 2bx artı a Şunda x gördüğün Yere bir yaz bunda x gördüğün Yere eksi bir yaz ve bunları Birbirine eşitle Çok güzel bir yazalım yerine 2a artı b Eşittir eksi bir yaz Eksi 2b artı a Soru şu an net bitti A'yı bu tarafa b'yi bu tarafa gönder A eşittir eksi 3b Ki zaten Direkt bursa seçeneğinde Aynı yazıyı görüyorsun Doğru cevap b olacaktı gençler Hazırsanız devam edelim 23. sorumuzda. Güzel ama bakın ee, resmen gözünüzde bile çözebileceğiniz bir soru. Yani kalemi kenara koyup sadece düşünerek gözünüzde çözebileceğiniz bir soru ve bu denli karmaşık bir soru. Yani karmaşık gibi görünen bir soru gözünüzde çözebilirsiniz. İsterseniz durdurun videoyu, açın soruyu, bir bakın gözünüzde çözmeye çalışın. Şimdi... Aşağıda gösterilen birden dörde kadar numaralandırılmış ve üzerlerinde AB kapalı aralığında türevlenebilir F ve G fonksiyonlarının türevlerinin grafiklerine ait parçalar bulunan dört kağıttan ikisini ayla ikisini barış almıştır. Şimdi dört parça var. iki tanesini ayla iki tanesini de sevgili gençler kim alıyor? Barış alıyor. Peki bu. Ayla aldığı kağıtlardan birinde f fonksiyonunun kağıt üzerindeki tüm noktalarda artan olduğunu demiş. f fonksiyonu hangisi kırmızı mı? Peki türevinin grafiğiydi. Türevinin grafiği x ekseninin tamamen üzerinde ise o noktalarda artan diyorduk, değil mi? Hangi yani hangi numaralı kağıttaki f f türev x x ekseninin tamamen üzerinde bu üzerinde mi? Hayır. Bu Hayır, burada aşağı düşmüş. Bu tamamen aşağıda. Bakın buradaki, bakın buradaki ne? F türev x daima x ekseni üzerinde. O zaman Ayla aldığı kağıtlardan birinde f fonksiyonunun kağıt üzerinde tüm noktalarda artan olduğunu söylemiş ya. Bakın f türev x fonksiyonu x ekseni üzerindeyse artandır. Dolayısıyla Ayla bunu seçmiştir, garanti. Biri seçmiş. Bir olmayanlar, gerçi barışı soruyormuş. Tamam kalsın. Diğerinde ise. G fonksiyonunun bir yerel minimum noktası olduğunu biliyormuş. Ha, birinde bu tamam Diğerinde de G türevin Pardon G fonksiyonunun yerel minimum noktası yani yerel minimum noktası olması için türevinin eksiden artıya geçmesi lazım. Şimdi maviye bakıyorsun tamamen x eksenin üzerinde bu olmaz. Maviye bakıyorsun tamamen x eksen üzerinde olmaz. Maviye bakıyorsun eksiden artıya geçmiş. Aha da Ayla'nın diğer seçtiğini bulduk. Ayla 1 ile 4'ü seçmiş. O zaman Barış kimi seçmiştir? 2 ile 3'ü. Bana zaten Barış'ı soruyordu. Cevap C olacak sevgili arkadaşlar. İşlem dahi yapmadık. Yorum gücümüzü, mantık gücümüzü kullandık. Devam ediyorum 24'te. Bir firmanın piyasa değerinin o firmanın ortak sayısına bölümü firmanın bir hisse senedinin değerini vermekte. Piyasa değerini Ortak sayısına bölüyoruz ve bir hisse senedinin değerini buluyoruz. Tamam. Bir firmanın finansal notu ise, finansal not nasıl hesaplanıyormuş? Bir hisse değeri ile ortak sayısı toplanarak hesaplanıyor. Şimdi buna göre piyasa değeri 9 milyon TL olan bir firmanın finansal notu. Firma kaç ortaklı olduğunda en düşük olur. Şimdi ortak sayısına x diyelim. Tamam mı? önce e, piyasa değerini biliyoruz ya 9 milyondu şöyle 6 tane sıfır var 9 milyonu ben gideceğim X'e böleceğim şu an neyi buldum bir hisse senedini buldum bir hisse senedi Peki ortak sayısı x değil miydi güzel kardeşim bir hisse senedinin fiyatına bir hisse senedinin fiyatına ortak sayısını ekleyince ben neyi buluyormuşum finansal notu buluyormuşum yani o zaman finansal nota Fnx diyelim tamam mı? Finansal x çok güzel Vallahi efsane fonksiyon oldu Şimdi demiş ki Firma kaç ortaklı olduğunda En düşük olur yani Fnx'in en düşük değerini arıyoruz e, Doğal olarak Fnx'in türevini alırım ben Eşittir bunun türevini alacağım X'in türevi 1 ona alalım yazalım bir Artı dedim Şimdi Normal şartlar altında bu x üzeri eksi 1'di ya Eksi 1'i başa atıyorum. Dolayısıyla şurası da eksi oluyor. Eksi 9 milyon Şöyle 9 milyon Bölü x kare. İşte bu da bunun türevi. Ve ben bunu sıfıra eşitliyorum. Türevi aldıktan sonra sıfıra eşitliyoruz. Ki ekstrem bulalım. Peki bu da ne yapar? x kare eksi 9 milyon Bölü x kare eşittir. Sıfır. Bunu sıfıra eşitleyen değer paydadan gelmez. Tabii ki nereden gelecek? Pay kısmından. Yani x karenin Neyin karesi 9 milyon ona bakacağız X kare eşittir 9 çarpı 10 üzeri 6 dersem X kaç gelir ya 3 çarpı 10 üzeri 3 Ya da X eşittir Eksi 3 çarpı 10 üzeri 3 gelir Şimdi tabi Bizim X dediğimiz şey Ortak sayısı olduğu için negatif olamaz Demek ki arkadaşlarım Bu olacakmış cevap 3 çarpı 10 üzeri 3 demekte de Tabi 3000 demektir Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneği olacak Deriz ve gençler ve gençler 25. soru için sağ üst taraftayım Değişik bir integral sorusu dikkat edinemekte fayda var 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye 1 eksi x bölü 1 artı x kare dx ÖZM bu soruları bir ara çok seviyordu Bu integralde u eşittir 1 bölü x dönüşümü yapılırsa eğer Aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir diye sorulmuş bize ee, Şimdi düşünelim u'ya 1 bölü de demiş hadi diyelim u eşittir 1 bölü x Allah kabul etsin Peki ne yapacağım diferansiyel olayım değil mi önce Bunun diferansiyeli d U. Bunun diferansiyeli de arkadaşlar x üzeri eksi 1'in türevini alacağım ya Eksi 1 bölü x kare dx yapar Çok güzel Alt ve üst sınır da belirleyelim o zaman 1 3'ü Getir şurada yerine yaz şöyle 1 bölü 1 bölü 3 3 yapar Yani alt sınırımız 3'müş Üst sınır içinde 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 1 bölü 2 2 yapar. Burası da 2 olacak. Tamam eyvallah. X neydi? Şimdi U eşittir 1 bölü X ise X eşittir 1 bölü U'dur doğal olarak. O halde ben X gördüğüm yere 1 bölü U yazayım. 1 1 bölü U bölü. 1 artı X 1 bölü U ise X kare de 1 bölü U karedir değil mi? 1 bölü U kare. E DX kaldı. DX burada neye? dx şu bak dx eşittir bunu bu tarafa gönderirsin du çarpı x karenin eksilisi ama amacım benim x'leri silip u'ya dönüştürmekti x'lerin neredeyse hepsini sildim ama şuradaki x kare kaldı be zaten sen x karenin şu olduğunu bilmiyor musun? hani x eşittir 1 bölü uysa x kare 1 bölü u kareydi değil mi? O zaman buradaki x kare gördüğüm yere de dx eşittir dedim. Eksi du çarpı 1 bölü u kare yazarım gider. Hiç sıkıntı değil. Dx gördüğüm yere de bakın eksi dışarı attım. Burada 1 bölü u kare du yazdım. da buna çarpacağım. Peki. peki, peki. Şimdi şuraya bir bakalım. 1 ile u'yu çarptım. u eksi 1 bölü u bölü 1 ile u kareyi çarptım. U kare artı 1 bölü u kare geldi. Daha sonrasında şuradaki u'yu sildim. Şuradan bir tanesini sildim. Bu geldi. Bölüyü de silebiliriz. Ters çevirip çarparsanız da u çarpı u eksi 1 bölü u kare artı 1 olur. Bir de burada ne vardı? 1 bölü u kare vardı. Onu da yazalım. Daha sonra gördüğünüz gibi buradaki u ile buradaki u'nun da bir tanesi gider. Şu u'yu da alt tarafa dağıtırsanız u eksi 1 bölü u kare değil u küp. Artı u gelecek. Güzel. Bir de dışarıda ne var? Eksi 3'ten 2'ye kadar mıydı? Aynen öyle. Gençler şıklarda böyle bir şey yok. <gülüyor> şıklarda böyle bir şey yok. Peki ne yapacağız? Hocam şuradaki eksi var ya. Şıklarda eksili bir şey de yok. Buradaki eksi var ya. Sen bunu artı yapmak için eksiyi ortadan kaldırırsan Alt ve üst sınırı change edebilirsin. Yani 2'den 3'e kadar u eksi 1 bölü u küp artı u yapabilirsin. Ve du'yu da sonuna kondurursun. Dolayısıyla cevabımız da nerede verilmiş? Bakın Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. 25'le çözdük geçtik. 26'ya. İntegral sorusu yine. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği yer almakta. Buna göre x6'dan 8'e x çarpı f türev x bölü 2 dx ifadesinin eşiti soruluyor bize hmm. şimdi x bölü 2 hoşumuza gitmez niye çünkü fx'in grafiği var elimizde x bölü 2'ye ben u dersem dx bölü 2 eşittir du olacaktır ve doğal olarak da dx'i bulacağım ben dx du çarpı 2'dir güzel şimdi şu belli şu da belli Alt ve üst sınırları da Eksi 6 ve 8'i de burada yerine yazarsanız Eksi hani, 6'yı 2'ye böldüğünüz Alt sınır 3 gelir Eksi 3 gelir 8'i 2'ye böldüğünüz Üst sınır 4 gelir İçerisi de sevgili gençler F'in türevinde U X'i bilmiyoruz 2DU'ydu 2'yi dışarı attım DU'yu buraya yazdım Ama bir de çarpı X'imiz var O işi iyice bozdu şimdi Tamam o işi bozdu ama Şöyle de diyebiliriz ya x bölü 2 u değil miydi o zaman x eşittir 2 u'dur o zaman x gördüğüm yere de ben çat diye 2 u'yu yerleştiririm hatta yetinmem şuradaki 2'yi buradan alırım şuraya u'yu eklerim şöyle 2'yi de dışarı şöyle 4 diye çıkarırım artık çünkü 2 vardı arkadaşı tamam aslına bakarsanız bizden sevgili gençler işte bu isteniyor 4 çarpı Eksi 3'ten 4'e kadar u çarpı f türev u du. Hocam çok fark etti gerçekten yani şunu bulsak daha kolay gibiydi. Dediğinizi hissedersem de şöyle açıklamalar yapabilirim. Şimdi gençler şu 4'ü görmeyelim en son bulduğumuzu bir 4 ile çarpma havası içerisine gireriz. Burada ben u ile f türev uyu gördüğüm an aklıma şunların gelmesi lazım sizin de gelsin. Gelmiyorsa 40 soruda integral serisini İzlemeye izlemeye davet ediyorum sizi. Şimdi şöyle diyelim bolca bu miktarda sorudan var. Arkadaşlarım, arkadaşlarım, arkadaşlarım. U çarpı f u fonksiyonunun tamam mı? Türevinin integralini -3'ten 4'e kadar ben almak istesem eşittir. Şimdi biliyorsunuz ki burada çarpımın türevi var. Ki ben o çarpımın türevini -3'ten 4'e kadar Birinci'nin türevi, u'nun türevi bir çarpı ikinci f'u d'u, tamam. Artı yine eksi üç'ten dörde kadar birinci sabit yani u çarpı f'in türevinde u d'u biçiminde yazarım. Şimdi bu benim ne işime yarar? Şu kısmı anımsar gibi olmuşsunuzdur diye umuyorum. Çünkü eksi üç'ten e kadar u çarpı f türevi D, u d'u işte şuranın aynısı bak. Şu kısmın aynısı zaten, doğru mu? Peki, bize bu soruluyor. Peki şu kısım nedir? Eksi 3'ten 4'e kadar f'u ne demektir? Hocam bu, eksi 3'ten şuradaki 4'e kadar, bakın şöyle gösterelim. buradaki 4'e kadar f x, D, x. yani f'u d'u f, U, D, U, f x, D, x aynı şey. E altında kalan alandan bahsediyor. E bulalım, hocam şurası 3. Şurası 4. 3 kere 4. 12 bölü 2'den 6 geldi buranın alanı. 2 kere 2'den 4. E şurası da 2 kere e, bakalım. 2 kere 2 bölü 2'den 2. Şunu şöyle çektik hocam. 1 çarpı 2 bölü 2'den 1. 1 çarpı 2'den 2. Şurası 1. Burası 4. Burası da 4 geldi. Çok güzel. Toplayalım. 4. 4. 8. 2 daha. 10. 12. 13. 6 daha 19. Yani şu kısım neymiş arkadaşlar? 19'muş. 19 artı soru işareti eşittir. Şimdi şuraya gelelim. Dikkatli dinlemenizde fayda var. U çarpı f(u) fonksiyonunun türevinin integrali var elimizde. Türevin integrali. Yani şey gibi aklından bir sayı tut. Tamam. Şimdi o sayıyı 5 ile çarp. Çarptın mı? Tamam. Şimdi çıkan sonucu 5'e böl. Böldün mü? Çıkan sonuç ilk tuttuğun sayıdır. Yani niye? Çünkü 5'e böldüm, 5 ile çarptım aynı şey. O zaman türevini aldım, integralini aldım aynı şey. Yani içeride ne kalacak? U çarpı FU mu? Yazalım. U çarpı FU. Nereden nereye imiş? Eksi 3'den 4'e kadar. Hadi yazalım. 4 çarpı FU F4 özür dilerim. Eksi Eksi 3 çarpı F eksi 3. E şimdi şurası eksi eksi artı olur. Güzel. F4 ne hocam? Bak F4 nereye gitmiş? Hop 4'e gitmiş. 4 kere 4 16. Artı 3 kere F eksi 3 ne? 0. E 3 kere 0, 0 zaten. Burası da 16 mıymış? Bak burası da neymiş hocam? 16'ymış. Peki 19'a ne eklersem 16 olur? Tabii ki eksi 3 eklersem. Yani şuradaki bize lazım olan şey eksi 3'müş. E hocam şurası 3 değil mi o zaman? Ne demiştik? Şu 4 dursun da en sonuna çarparız demiştik. 4 kere 3 kaç yapar peki? 12 yapar. Cevabımız da edilme seçeneği olur. Evet gençler, umarım uzun çözmemişimdir. Yani çözerken işlemleri yaparken bayağı bir eğlendim ama umarım uzun değildir. Size uzun gelmemiştir. A pozitif gerçel sayı olmak üzere analitik düzlemde y x kare eğrisi ve y a kare doğrusu arasında ha. Bu eğri dediği şey parabol mü? Bu da doğru mu? Parabolle doğru arasında kalan alanı nasıl buluyordum ben ortak denklemden? Delta kök delta bölü 6a kare yaparak bulabiliyordun değil mi? Çok güzel. Şimdi x kare ile a kareyi birbirine eşit diyoruz. Ortak denklem nedir? x kare eksi a kare eşittir. Sıfır mıdır? Şimdi bunun deltasını bulun hemen. Delta. Delta. B kare sıfır. Çünkü B yok. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a kareden ne gelir? 4a kare gelir. Şimdi bakın bu deltamız. Götürdüm formülde yerine yazdım. 4a kare çarpı. 4a karenin kare 2a yapar. Bölü. A'mız 1. Şuradaki a'dan bahsediyoruz. X karenin kat olan. O zaman 6 yazdım. Ve bu da neye eşitmiş? 4 bölü 3'e mi? Bakın 2 katı. Demek ki 4'ün 2 katı 8 olacak. 8a küp eşittir. 8. A küp eşittir. 1 ise a kaçtır? 1'dir. Neyi sormuş? A'yı. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap Bursa Umarım anlaşılmıştır. Grafik çizmeye kartezen koordinat sistemi üzerinde a karenin grafiği x karenin grafiği acaba nasıldı diye düşünmeye lüzum yok. Herhangi bir parabolle doğru arasında kalan alanı delta kök delta bölü 6a kare sayesinde net bir şekilde bulabilirsin. Devam ediyorum 28. sorumla trigonometriler başlıyor hayırlı uğurlu olsun. Sinüs 150 nedir arkadaşlar? 180 30dur değil mi? Yani sin 30'a eşittir çünkü siniz ikinci bölgede pozitif, sin 30 da 1 bölü 2'dir artı 1 bölü 1 artı 1 bölü kosinus 120, 180 60 olduğu için kos 60 fakat ikinci bölgede olduğu için negatif gelecek, kos 60 1 bölü 2'di. negatif eksi 1 bölü 2. İşte bu sorulmuş, bunun cevabı hangisidir diye sorulmuş. Şurası nedir arkadaşlar? 1 bölü eksi 1 bölü 2 eksi 2'dir. 2'ye 1 eklersem eksi 1 gelir 1'i eksi 1'e bölersen de 1 gelir yani 1 2 1 bu da nedir? eksi 1 2 mi? bu hangisinin eşittir? bakın ben burada gördüm kosinüs 120 1 2'nin ta kendisidir ki zaten sorunun içerisinde de çözerken de yapmıştık değil mi arkadaşlar? peki geçtim 29'a <gülüyor> abc üçgeninde abadc'de hepsi birbirine eşit bakın burası x o zaman şurası da x değil mi? Burası y, burası da y. Hatta x ile x'in toplamının yani 2x'in, bakın 2 iç bir dış eşittir y olması gerektiği de ortada. Hiç soruyu okumadık ama çözümüne başladık. Sin y bölü sin x, y dediğimiz şey neydi? Hop, 2x'ti. Dolayısıyla sinüs 2x, bak, bak, bak, bak geldi. Sinüs 2x bölü sin x. Sinüs 2x neydi? Yarım açısı. 2 çarpı sin x çarpı kos x miydi gençler? bölü alt 6 da sinüs x mi var? O zaman sen gidersin şuradaki sinüs x'leri götürürsün. Böylelikle 2 çarpı kosinüs x kalır elinde. Bu da kök 3 müymüş? Demek ki kosinüs x neymiş arkadaşlar? kök 3/2. Kosinüs kök 3/2. Kosinüs kök 3/2 o zaman x kaçtır ya? Arkadaşlar x kaçtır? Tabii ki kos 30 kök 3/2 idi. 30 dereceymiş. Peki x 30 derece y kaçtır o zaman bak y eşittir 2 çarpı 30'dan 60 derecedir şimdi güzel kardeşim x 30 y 60 ise şunlara bir bakalım diyor ki sin 30 kos 60'a eşittir doğru valla ikisini birbirini 90'a tamamlıyor şimdi ab ac yediktir demiş bak burası y burası x toplamı 90 o zaman burası da nedir 90'dır demek ki ab ac dik oluyor ab ac yedik z 60 derecedir demiş x 30'du. bak burası 90. Şurası 30 saat tabii ki Z'de kaçtır? 60'tır ve bu da doğru. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sorumuzda. Ben bu soruyu biraz değişik çözdüm. Yani 30. soruyu çözdüm ve değişik çözdüm. Hadi gelin o değişik çözümü size de paylaşayım. Daha kısa çözen illaki vardır ama gerçekten değişik çözdüm. Şekil 1'de gösterilen salıncak üst direği Zincirleri ve oturağın arasında kalan ABC'de ikiz kenar yamuk biçimindedir. Ve salıncağın şekil 2'de gösterildiği gibi bir zinciri koptuğunda diğer zincirin üst direkler arasındaki açı değişmemiştir. Bakın şurası değişmemiş. Alfa derecelik açı değişmiyor. Diğeri hemen zaten normal salının pozisyonuna geçiyor ve yere dik oluyor. Salıncağın oturağı 3 birim. Şurası 3 birim arkadaşlar. Zincirleri 5 birim. 5'e 5. Burası da 1 birim. DC yer düzlemine paralel. Bakın şurayla şurası paralel demiş. Olduğuna göre şekil 2'de salıncağın yer düzlemiyle arasındaki x açısı için kosinüs x değeri kaçtır? Bayağı bir kazanım kullanarak çözdüm ben. Aklınıza bulunsun. Çözerken de çoğu konuyu tekrar edersiniz yani o derece. Şimdi <gülüyor> nasıl çözdüğümü anlatayım size. Öncelikle şunu şuradan şöyle çektim. Tamam bunu böyle çektik. Zaten şunun daha aşağıda olacağı da aşikar. Burası x ise tabi ki şurası da x'tir z'den kaynaklı. Ee, ve arkadaşlarım burası x burası x dedik tamam eyvallah. Daha sonrasında dedim ki şurası yani şu kısım 90 değil alfa eksi Doğru mu? Alfa eksi x. Peki peki. Şimdi gençler burası x burası x buraya alfa eksi x dedik eyvallah. Ee, hatta burayı demeyim şöyle yapalım. Kusura bakmayın. Şunlar zaten paralel. onu niye sildiysem. Alfa alfa dedim ki şurası evet ikinci olarak bunu demiştim. 360 eksi 2 alfadır. Tamam. Güzel. Şimdi <gülüyor> niye 360? Çünkü şu şekilde olan u'larda 3 tane 360 oluyordu. 360 eksi 2 alfadır demek ki burası. O halde arkadaşlar x artı 360 eksi 2 alfa bize neyi verecek? Şuranın tamamı 180'i veriyor. X'i yalnız bırakalım. X eşittir 360'ı ve eksi 2 alfayı karşıya atarsanız 2 alfa eksi 180 gelecektir. X'imiz bu. Şimdi ben kosinüs x'i sormuştu ya bana. Demek ki aslında kosinüs 2a eksi 180'i sormuş. E biliyorsunuz kosinüs çift fonksiyondu. kosinüs 180 eksi 2a'yı da sormuştur diyeceğiz. 180'den çıkardığımız için... İsim değiştirmez fakat ikinci bölgeye tekabül ettiği için eksi cos 2 alfa soruluyor bize diyeceğiz. Buradan da eksi parantezine cos 2 a neydi? 2 cos kare alfa eksi 1 İşte bu sorulmuş bize dedim ben. Evet kesinlikle daha kısa çözümü vardır. Ama dedim ya farklı bir şekilde bu şekilde çözdüm. Güzel de oldu. Beğendiğim için bu şekilde çözüyorum şu an size. Peki bize bu sorulmuş dedik unutmayalım. Peki ben kosinüs alifeyi falan nereden bulacağım? Bakın arkadaşlar sonrasında Hemen şunu yaptım Öncelikle şunu şöyle indirirseniz Bunu da böyle indirirseniz Şurası 1'di ya burası da 3'tü e Bunlar eş üçgenler demek ki burası da 1 Burası da 1 O halde arkadaşlar ben şunu D'den şuraya bir dik indirdim Tamam Şurası 1'dir Şurası dik E Şu salıncağın ipi 5 birimdi Burası da 1'di Tamam sıkıntı yok Şurayı bulmak zorunda değiliz. Şurası nedir arkadaşlar? 180 a mıdır? Güzel. Şimdi gelin kosinüs 180 eksi a'ya bir bakalım. kosinüs 180 eksi a yani şunun kosinüsü 1 bölü 5'tir. Peki kosinüs 180 eksi a nedir? Tabii ki eksi kosünüs a'dır. Eksi kosünüs a 1 bölü 5 ise kosinüs a eksi 1 bölü 5'tir. Ve götürürsünüz kosinüs a'yı eksi 1 bölü 5. şurada yerine yazarsanız 2 çarpı eksi 1 bölü 5'in karesi nedir? 1 bölü 25 eksi 1'in eksilisi cevaptır o zaman. Çünkü en başında bu buna bu buna bu buna bu buna bu da buna eşittir demiştik. Peki 2 bölü 25'ten 1 çıkar eksi 23 bölü 25 eksi ile da 23 bölü 25 bizim cevabımız olur deriz. Doğru cevap da denizi seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve son sorumuz 31. soru. Şu kısmı siliyorum. 32. sorudan itibaren Kenan Karayla Geometri Youtube kanalında Kenan hocanız sizler için Geometri sorularını çözüyor arkadaşlar. Ben de ona selam söyleyeyim. Ekstradan Sanırım 3. veya 4. denemeden sonra Trigonometrileri de ona yıktım. Çünkü benim videolar alabildiğine uzun olmaya başladı. Ee, Kenan hocanız Trigonometrileri Sırf benim videolar uzun olmasın diye Çözmeyi kabul ettik Trigonometreleri ona yıktım arkadaşlar Aklınızda bulunsun Şimdi X birinci bölgede 0 ile 90 arasında 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'in çarpımı 2 kare farkından 1 eksi sin kare x O da kos kare x yapıyor zaten değil mi 1 eksi sin kare x kos kare x'e eşit Yazdım kos kare x Aşağıda ne var? Cot x E bu da cos x bölü sin x değil mi? Gençler Peki Şu kos x şunun bir tanesini yersem bunu da ters çevirip çarparsam sin x çarpı kosinüs x eşittir 1 bölü 4. Her iki tarafı 2 ile çarpın. 2 sin x x 2 sin x x eşittir 1 bölü 2. 2 sin x x neydi Sinüs 2 x miydi Sinüs 2 x eşittir 1 bölü 2. Peki x dar açıydı sin 2 x de 1 bölü 2 Sinüsü 1 bölü 2 yapan değer dar açılarda 30 2 x 30 sa x 15'tir. 15 derecedir. Tanjant 3x sorulmuş. Yani tanjant 3 kere 15, 45 derece sorulmuş. Bu da zaten 1 olduğunu herkes bilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet. Videonun sonuna geldik. İkinci denemeyi bitirdik. Sonraki denemelerde sonraki videolarda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal. Sağlıkla kal. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.